Latif Doğan'ın başında bir, bir sıkıntısı var. Ee, Gelini Aleyna Doğan'dan e, yaşadıkları çok uzun süredir bir sıkıntıları var bunların. Oğlu Seydi Bakkas Doğan 2013'te Rus vatandaşı Aleyna Doğan'la evlenmiş. Aleyna bir süre sonra eşim bana şiddet uyguluyor diye evi terk etti. Şikayetçi oldu. Ee, oğlu Bakkas Doğan yaralama suçundan yargılanmaya başlarken gelin bu kez polis merkezine giderek... E, Kayınpeder hakkında da ihbarda bulunuyor. Diyor ki, kayınpederim 15 Temmuz'da darbe yanlısı mesajlar yayınladı, Konser gelirlerini bürücü, yani terör örgütüne aktarıyordu. Savcılık hemen soruşturma başlatıyor bu konuyla ilgili. Ancak e, Türkücü'nün bu e, bloğu kullanmadığı ortaya çıkıyor. Örgütle hiçbir bağlantısının olmadığı tespit ediliyor. E, dosyada takipsizlikle sonuçlanıyor. E, aile içinde kayınpedere kayınvalideye kadar yürüyen e, böyle bir ilişki, yani Latif üzerinden yürüyoruz ama buna benzer e, bir sürü hikaye var. böyle Eşlerin e, bitme ve ayrılma noktalarında birbirlerini ağır ithamlarla bu sefer de hukukun önüne atma durumları var. E, oğlu yaralama darp. Daha önce öyle şey almıştık kız. E, beni dövüyor hocam e, Şiddet uyguluyor bana diye. E, şimdi de kayınpede ile ilgili böyle bir iddiası var. Evet. Şimdi... Yani Popüler bir adam aslında baktığımızda düzgün bir aile yaşamı var. Latif'in topluma verdiği mesajlar çok doğru. Ama dönüp baktığımızda da e, önümüze gelen haberde e, evden ayrılmaya yani o evliliği bitirmeye karar vermiş bir kadın, işte kocasını kayınpederini daha önce birlikte yaşadığı aileyi zan altında bırakıyor. Evet, zaten e, Latif Bey'de bir kişilik bozukluğu vesaire olsaydı. Bu evlilik bu kadar süre e, sürmezdi. E, şiddet olayları ilk bir ay, ilk beş ayda da veya evlenmeden önce de Latif Bey'in toplumda bu tür karakolluk veya e, hukuki süreçleri olurdu. Yani e, eşinin e, bu süreci manipüle ettiğini, aslında kendisinden ayrılmak istemeyen kişiyi yani üç yıl sürmesin veya iki yıl sürmesin diye ona suç atarak, iftira atarak yani yüz yüze az önce dedim ya ilişkiler belli sebeplere dayanmalı ve sürekli değiştirilmemeli. İlişki biterken suçlanarak ilişki bitmez. Suçladığınızda kişi kendisini daha özgüvensiz ve yıllarca karısını hiç mutlu edememiş, başarısız gibi biri olarak algılar ve boşanacaksa da boşanmaz. Çünkü bitirecekse de birlikte bitirmek ister. Toplumun önünde bu kadar başarılı bir sanatçımızın sırf boşanma adına suçlanması veya itham edilmesini son derece yanlış buluyorum. Gerekirse iki yıl sürebilir, gerekirse üç yıl sürebilir. Bu ilişkinin bitiş otopsi raporları karşılıklı birçok konuda uzlaşılarak yapılmalı veya hukukun onları uzlaşmasını sağlaması gerekiyor agresif bir şekilde e, birçok doğrusunu birçok iftira ile bulamaç yapıp sunmaya çalışıyor ama toplum bunu yemez Çünkü bir kişinin geçmişine de bakarlar evlilik sürecine de bakarlar Hadi Latif Bey kötü ya babası onunla bir geçmişi var toplumda bir bilinirliği var O yüzden bence eee Hukuk insanlarının, avukatının da doğru yönlendirmesi gerekiyor burada. Çünkü ailevi bir sorun bu kadar perişan veya kötü ya da iftirayla, suçlayla, suçlayarak bir kişi terörist olmadığı halde terörist gibi veya yanlısı gibi gösterilmesi son derece yanlış. Sapla samanı karıştırmamak lazım. Yani kişiler adaletsiz davranabilir ama özellikle Türk hukuku kör topal gitse de ee, çoğunlukla adaleti sağlar ki ilahi adalet zaten tecelli eder. Bizim gibi uzmanlar da gerek beden dilinden gerek ilişki uzmanları ilişkinin tarihçesini inleye, inceleyerek o kişinin yanlış yaptığını canlı yayında da söylerler her zaman da söyler toplumumuzda bunu bilir bunu söyler. O yüzden güneş balçıkla sıvanmaz diyor. Tarih boyunca böyle midir kadın ve erkek ilişkisi? Maalesef bitişler kötü bitiyor. Yani e, efendice, medenice bitirebilen kişiler ancak ya çok irade sahipleri, ya çok olgunlar veya profesyonel yardım alarak da bu ilişki bir e, destandı. Ama yol buraya kadarmış. İşte kişilik, davranış veya hayattan beklentilerimiz değiştiği için ayrılıyoruz deyip Çocuklarla o defteri güzelce onu. kapatabilirlerdi. Zannediyorum bu bayan hani gördüğüm kadarıyla Aleyna soyadını bilmiyorum ama Aleyna Doğan, Doğan, yani Aleyna Doğan, Aleyna Doğan şu an... anda tabii e, <gülüyor> yani çocuğunu da böyle bir sıkıntılı sürece atarak psikolojisini etkiliyor. Çünkü kayınpederini mahkeme, mahkemeye vererek veya böyle suçlayarak kaldı ki suçlamaları da asılsız ve takipsizlikle sonuçlandı. Latif Bey'in burada karşı dava açma hakkı var. Veya bir uzman yardımıyla her iki tarafta profesyonel yardım alarak psikolojilerini düzelterek süreci neticelendirmeli. E artık noktalamaları gerekiyor. Ama burada unutmamaları gerekiyor. Birbirlerinden ayrılıyorlar. Çocukları için sürekli yüz yüze bakabilecek şekilde medenice ayrılmaları gerekiyor. Çünkü o çocuk büyüdüğünde boşanma tarihçesini gazeteleri hatta arşive Osmanlı arşivlerine kadar inceleyen çocuklar ve torunlar